bugün 24 Ağustos 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Neptün'le üçgen Plüton'la da karşıda açıda olacak ruhsal düzeyde geçmiş deneyimler ve gelecek hedeflerimiz arasında önemli mesajlar alabiliriz sezgilerimiz ve duyarlılığımız çok yükselebilir Gelecek kaygısı ve endişelerden kurtulmak için aile, yuva, güvenlik, bakım, beslenme, barınma gibi alanlardaki hedef ve beklentilerimize odaklanmak, duygularımızı kabul etmek, sevgi, şefkat ve paylaşım enerjilerini yükseltmek faydalı olabilir. Ay öğle saatlerinde Başak burcundaki Merkürle yaptığı uyumlu açının ardından 12.40'ta boşluğa girecek. Daha önceden başladığımız ve planladığımız işlerle ilgilenebiliriz. Günlük rutinlerimize odaklanabiliriz ay 16.09'da aslan burcuna geçecek değişen enerjilerle birlikte keyif ve eğlence ihtiyacımız artarken kendimizi dış dünyaya göstermek ve dikkat çekmek isteyebiliriz akşam saatlerinde ay ile ikizler burcundaki Mars arasında oluşacak olumlu açı cesaret ve motivasyonumuzu yükselterek bize destek olabilir yeni girişimlere ve hedeflerimize odaklanabilir özel ve sosyal alanlarda iletişim becerilerimizden yararlanabiliriz